Negatif sayılarla toplama ve çıkarma alıştırmaları yapalım. İlk örneğimiz, 2 eksi 3. Şimdi pozitif bir sayıdan başka bir pozitif sayı çıkarıyorum. Ama çıkardığım sayı daha büyük. Dolayısıyla sonuç negatif bir sayı olacak. İsterseniz bunun üzerinde biraz düşünelim. Şöyle yapalım. Bir sayı doğrusu çizelim ve bunun üzerinde azıcık düşünelim. Şimdi burası sıfır olsun. Burası 1 olsun, 2 dedik. Burası eksi 1 ve eksi 2. Bu çıkarma işlemini yaparken 2'den başladığımızı düşünebiliriz. Ve bu 2'den 3 çıkarıyoruz. Yani sayı çizgisinde 2'den başlıyoruz ve 3 birim sola gidiyoruz. 1, 2, 3 birim sola. Böylece nereye ulaştık? Eksi 1'e ulaştık. Değil mi? Bu işlemin sonucu eksi 1. Şimdi işleri biraz daha karmaşık hale getirelim. Diyelim ki, eksi 2, eksi 3 işleminin sonucu ne olur? Az önceki işlem 2 eksi 3'tü. Şimdi eksi 2 eksi 3'ü düşünelim. Bir kez daha sayı doğrumuzu çizelim. Burası 0 olsun. Burası eksi 1. Eksi 2. Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve böyle devam ediyor. Bu işlemde eksi 2'den başlıyoruz ve 3 çıkarıyoruz. Yani sayı doğrusunda yine 3 birim sola gideceğiz. Gidelim. 1, 2, 3 sola. Eksi 5'e ulaştık. Dikkat edin her iki işlemde de 3 çıkardık yani sayı doğrusunda sola doğru hareket ettik ama başlangıç noktalarımız farklıydı. Bu işlemde 0'ın sağında 2'den başladık. Bu işlemde ise ikinci işlemde ise 0'ın solundaki 2'den yani eksi 2'den başladık. Evet aynı sayılarla birkaç alıştırma daha yapalım. Bu sefer de diyelim ki eksi 2 artı 3 artı 3 işleminin sonucu ne olur? İsterseniz burada videoyu durdurun ve bu işlem üzerinde kendi başınıza düşünün. Ya da hemen sayı doğrumuzu tekrar çizelim ve bizi takip edin. Burası eksi 2 olsun, eksi 1, 0, 1 ve burası da 2. Başlangıç noktamız eksi 2. Sıfırın 2 birim solundan başlayacağız ve buna 3 ekleyeceğiz. Yani 3 birim sağa hareket ediyoruz ve artı 1'e ulaşıyoruz. Şimdi de 2 eksi, eksi 3 işlemine bakalım. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacaksınız negatif bir sayı çıkarmak o sayının pozitifini toplamakla aynı anlama geliyordu. Yani 2 eksi, eksi 3 ile 2 Artı 3 ifadeleri birbirine denktir. O zaman bu toplama işleminin sonucu 5 oldu. Şimdi işleri biraz daha karmaşık hale getirelim. Eksi 2 diyelim. Eksi, eksi 3. Buradaki eksi işaretleri gözünüzü korkutmasın. Hatırlayın ki negatif bir sayıyı çıkarmakla o sayının pozitifini toplamak aynı şey. Yani bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. Eksi iki, Artı 3. Bu işlemi az önce yapmıştık değil mi? Eksi 2'den başlamıştık, sıfırın 2 birim solundan başlamıştık ve 3 birim sağa gitmiştik. Sonuç 1, 2, 3.